Gol oltreni yakala dur gecenin sonunda kafamı bul ecelin peşimde ateşe buz sokaklar şimdi yara tuz sorunun inelim temeline o kadar acının sebebine karışır kanıma nefesime karalar bağlı kaderime geceye sitemim ebedi Karanlık sokaklar gene önüme katarım gölge mi Bulay ışında sevinin zifiri karanlık gene mi hayallerininle edir Dönmak arkaya gör beni bulay ışında sevinin karanlık geceler içime içime doluyor gölgem peşime takılıyor bırakmak istesem de beni yine buluyor ay ışığı seviyor karanlık geceler içime içime doluyor Öğlenme peşime takılıyor Bırakmak istesem de Beni yine buluyor Ay ışığını seviyor Yolunu yoluma katarım adamım Bırakın peşimi yoluma bakayım Ecelin peşimde yoluma akayım Çocukluktaki sana mı yanayım KK bilir halimi Kapalı kapılar gene mi Jeff, Ogi, ready mi Akalım o zaman gene mi Kardeş ses ver hele Sitemim kalıcı ebedi Ruh bedende bedevi Şimdi geriye dönmeli Uyuyamaz oldu bak bu deli Geceler midir ki sebebi Şimdi geriye, dönmeli. Şimdi geriye dönmeli Karanlık geceler içime içime doluyor Gölgeme peşime takılıyor Bırakmak istesem de beni yine buluyor Ay ışığını seviyor Karanlık geceler içime içime doluyor Bölyem hep eşime takılıyor Bırakmak istesem de beni yine buluyor Ay ışığını seviyor